Korudukların korumadan, kontrol ettiklerin ise kontrolden çıkar. Yani ben yapacağım, ben yaparım, ben kontrol ederim, ben korurum diyebileceğin bu hayat içinde herhangi bir şey yok. Fakat koruma talep edersin, korunur. Yardım talep edersin, yardım edilir. Neredeki ben yapacağım ya da yaparım diye bir herhangi ifade kullandıysak, işte o zaman sistem bambaşka bir şekilde çalışıyor. Gelin bakalım nasıl çalışıyor. Çok yakın bir arkadaşınız geldi sizden yardım istedi. Elinizden geldiğince tabii ki yardım edebilirsiniz. Fakat bir daha bir daha ve diyelim ki bu bir para isteme olsun ve talep ettiği paraları da tekrardan ödemediği halde siz defalarca ona verdiğinizi düşünün. Fakat içinizde Gizlenen şey onu korumak, ona yardımcı olmak, onu iyileştirmek. Kendinizden vermeye, kendinizden ödün vererek o kişinin hayatına müdahaleler etmeye devam ettiniz. Belli bir zaman sonra kişi bir bakmışsınız ki sizi sömürmeye başlamış. Sizden istifade etmelere başlamış. Peki bir taraftan siz kendi hayatınızı, kendi alanınızı belirleyemeyerek verirken kendinizden delirken, bir taraftan da karşınızdakine belki acıyarak, belki ona yardımcı olmaya çalışarak onu kendi enerji alanınıza korumaya başlamış olabilirsiniz. Oysa ki şunu bilmiyorsunuz. O kişi hayatındaki o zorluğu, o durumu kendisi sipariş etti ve bu siparişi aslında kendi tekamül içindi. Ve sen onun bu durumuna acıyarak ve o durumu kendince koruyup iyileştirmeye çalışarak acaba ona yardım mı ettin yoksa ona zarar mı verdin? Eğer acıyarak koruma güdüsüyle bunu yaptıysan işte o zaman o kişi korumadan çıkıp senin yaptığın yardımlarda bir bakmışsın yok olup gitmiş. Ve sen de onun hayatına müdahalelerde bulunduğun için müdahale ettiğin kadar yük almış, merhamet maraz doğru türünden de hayatındaki o yükü temizlemek üzere kendine göre bazı kaderler yaratmış olabilirsin. Eğer bu çocuğun, annen, baban, kardeşlerin ise onların da yine aynı şekilde kendi alanlarına saygı duyacak şekilde yardımlaşmalarda bulunmalısın. Yok eğer yapacağım yardımlarda sen bir koruyucu gibi ben olmazsam olmaz zannederek bir yardım perisi gibi davranırsan işte o zaman kendinden vererek bir bakmışsın ki kendi hayatından bir şeyler gitmek durumunda kalmış. Tamam da peki nasıl yardımlaşacağız? Yardım etmeyecek miyiz? İnsanlığın gereği, hali, gerekçesi nedir diyebilirsiniz. Birbirimizi korumayacak mıyız? Tabii ki elimizden geldiğince, talep edildiğince yardımlar, paylaşımlar çok önemli. Hatta zaten siz yardım ettikçe huzur bulacaksınız. Yani ne kadar paylaşımcıysanız, ne kadar yardımlar yapıyorsanız o kadar kendi hayatınızı, tekamülünüzü gerçekleştirebilirsiniz. Peki bu çok zıt değil mi birbirine? Nasıl çelişmiyor mu bu bilgi? Çelişmez. Bakın nasıl. Biz her türlü yardımı kendi varlığımız ve tekamülü için yapıyoruz. Yani aslında bir kişiye bir maddi ya da manevi yardım yapıyorsak ondan en çok kendimiz faydalanıp kendi bütünümüzün hayrına gerçekleştiriyoruz. Fakat her birimizin bir planı Yaradan'ın programında bir koruması var ve sahibi var. Çocuklarınızın da Anne babalarınızın da bilin ki aynı şekilde sizin gibi bir sahibi, koruyucusu, seveni var. Ve onun için en hayırlısını ve en iyisini vereni var. Senin arkadaşına aslında o zorluk gibi görünen şey de bir yardımdı. Ya da senin korumaya çalıştığın, bazen kontrol etmeye çalıştığın çok yakınlarının hayatları da aslında sistem tarafından mükemmel bir korumanın içindeydi. Fakat sen eğer herhangi bir yargılama içindeysen, onu az içinde, aşağıda, zavallı durumda, bulunduğu durumu yargılayarak tepeden ya da ona aslında zavallı gibi bakıyorsan, işte tam da burada golü yediğin andır. Yani bu sefer sen acınacak, zavallı ya da düşkün bir duruma düşecek bir halin siparişini veriyor olabilirsin. Bu bazen duyguda, bazen ekonomide, bazen ruhsal bir halde, bazen ilişkilerde ya da hayat olayları içerisinde kendisini gösterebilir. O zaman biz öncelikle kendi alanımızı bilip, kendi alanımız içerisinde koruma talep etmek durumundayız. Bakın, kendimizi bile belki koruyacağımız alan var, koruyamayacağımız alan var. Her birimiz... Yardım talebinde bulunabiliriz. Onun için Rahman ve Rahim olanın yani göğün ve yerin himayesinde olmak çok önemlidir. Eğer bu himayeyi talep ediyorsak kendimiz, her birimizin bunu edebilme hakkı olduğu gibi talep edilen bu koruma içinde olacaktır. Ama ben yaparım, ben hallederim, ben varım, hiç merak etmeyin bütün sorunu çözerim diye kendi benliğimizi, bencilliğimizi ortaya koyduğumuzda ise aslında kendi merkezimizden ayrılıp başkalarının merkezine doğru yöneldiğimizde, hatta alanlarına girip kendi alanımızdan çıktığımızda işte o açılan kapıdan başka er enerji ve frekanslar da içeriye dolmaya başlıyor. Onun için biz önceki kendi alanımızı bilerek orada o korumanın içinde olmalıyız. Ve kendi hayatımızı, kendi düzenimizi koruyabildikçe Kontrol edebildikçe başka insanların hayatını kontrol etmeye çalışmadığımızı göreceğiz. Yani kim ki çevrenizde başkalarının hayatlarını kontrol etmeye çalışıyor onları gözlemleyin. Göreceksiniz ki onların kendi hayatları kontrolden çıkmıştır. Fakat başkalarını kontrol etmeye çalışanlar da o kontrol etmek istedikleri alanda gene kontrolden çıktıklarını görecektir. Çünkü kontrol etmek istemenin arkasında güvensizlik vardır. Neye güvensizlik? Hayata güvensizlik. Sisteme güvensizlik ve bu sistemi yaradana güvensizlik. Oysa ki eğer biz hayata, sisteme, kendimize güvenebiliyorsak biliyoruzdur ki zaten o kişinin siparişi de, ısmarladıkları da, hayatında başına gelenler de o kişi için en hayırlı ve en iyisidir. O zaman sadece saygı duyarız ve bu saygıyla selamlaşırız. Yani hiç kimseye müdahale etmeden yardımcı olup paylaşımlarda bulunuruz ve bu bizi besler. Hiç kimsenin hayatını kontrol etmeden, kontrol etmeye çalışmadan destek amacıyla onun yanında bir dost olarak, gerektiğinde bir anne, baba ya da bir evlat olarak orada bulunuruz. Talebi kadar, talep ettiğince orada oluruz. Çünkü sistemde her birimiz için Talep ettiğimiz kadar yardıma hazır. O zaman kendi korumalarımızı talep edelim. Talepkar olabiliriz bu alanda. Maddi birçok taleplerden ziyade yardım taleplerinde, dualarda, kendimiz için güzel, hayırlı niyetlerde olalım. Ve güzelliklerle buluşalım. Sevgilerimle. Hoşçakalın.